هبنا زملاءنا، نقدم لكم أحسن تحياتي ونبدأ في درسنا هذا اليوم إن شاء الله. وعنوان هذا الفيديو مرحبًا مرحبًا مؤخزة من سلسلة قصص تكوين شخصية الطفل. Merhaba. Evet, merhaba. Merhaba. Güzel bir resim görüyoruz. Nara resmen? sureten Jamina. Ve nefem, neyse neyse. Ne yürüyor? Ne yürüyor? Ne yürüyor? Merhaba Merhaba. Mektebetü Cerir başlığında Tayratu Ramil Verakiyye Hikaye, Hikayetü El Kıssatü Lule Veselme Vesara Kıssatü Saniye Tamir Yandammu İle Llaib Kıssatü Saniye El Muhteviyat içindekiler bu kitabın içinde 3 tane hikayemiz var. Birinci hikayemiz arkadaşlar El Kıssatü Lule Tâirat-u Râmi Vel varaqiyye Naam Râmi'nin uçurtması El-Varaqiyye Kağıttan yapılan uçak ha, Tabi Türkçe uçurtma Uçurtma Tâirat-u tâirat uçurtması Seyyarat-u arabası Vali u Râmi, Râmi babası bu rami rainin kitabı Kâne hunke sabi bu sahın sabi küçük bir çocuk şurada bir çocuk vardı diyor ism rami rami adında rami adında küçük bir çocuk vardı şurada. Ve kâne yeclisi ve oturuyordu celese yecli su iclis meclisun casun iclis, la Lieceğiz li su ne Celseten cilseten şeklinde gidebilir Yeclisu oturuyordu Fi el Eye fi hadil el mi Fi Hadil el mi günlerin birinde oturuyordu o çocuk. Yes tezikiru duruse udersene çalışar. Dersene çalışıp çalışıp yani oturan bir çocuk. Ersene oturarak çalışan adı Rami olan bir çocuk vardı. Faade walidehu ade yaudu dönmektir arkadaşlar. Audetun ne yapmış? Babası dönmüş. Kim babası Es-Seyyid <gülüyor> Ekrem. Ekrem Bey, babası Ekrem Bey Dönmüş, döndü. Fe, F biliyorsunuz Bağlaç arkadaşlar. Ve Gibi, fe de bir bağlaçtır. İki olay Arasında kısa zaman geçtiğini Bildirmek için kullanılır. Ade, validuhu, seyyidu, ekremu Nereden min eyne ade? Min amelihim. Arkadaşlar, Min amelihi işinden döndü, min ameli ve dekhalel menzile ve eve girdi ve kale, eve girdi ve kale, Merhaba ya Rami, Merhaba ya Rami, selam Rami, merhaba ya Rami, Rami merhaba, Selam aleyküm Rami, kolay gelsin Rami. لَمْ يَكُنْ değildi, rami nedir? Mesruren mutlu değildi. Sevinçli değildi. Yani kederliydi. Yani sıkıntılıydı. Morali bozuktu. وَلِهَذَا ve bundan dolayı لَمْ يَرُدَّ cevap vermedi. تَحِيَّةِ اَبِيهِ babasının selamına da cevap vermedi. Yani babası ona selam veriyor. Değil mi çocuklar? Çocuğa düşen şey de babasına cevap vermek ama Rami can sıkkın olduğundan dolayı babasına ne yapmıyor? Cevap vermiyor. Bu bir suç. Bu bir kusur. Haze leise suluk, değil. Bu سلوk leise değil. Min icli ay yedkhala ay kazandırmak için, girdirmek için, katmak için içine Ebuuhu babası es-surura mutlu sevinci ala kalbihi kalbine girdirmek için yani kalbini sevindirmek için gönlünü sevindirmek için babası dedi ki heyye nezevu haydi gidelim heyye edatu teşvik heyye gidelim ila'l hadikati parka gidelim haydi parka gidelim heyye nezebu ila'l hadikati fa'stadda Rami, Rami hazırlandı. Lizzihabi gitmek için Al föhrid hızlıca hemen babası parka davet eder de Rami durur mu? Evet. Ve ma enkharaca ve çıkar çıkmaz minel menzili evden hatta kale dedi Rami dedi ki yani evden çıkar çıkmaz Rami dedi ki Vehvayan ile yani o babasına bakarak evden çıkar çıkmaz rahmi diyor ki, vehvayan zoru yani bu bir hal bir durum, o babasına bakarken bakar bakar vaziyette, şöyle diyor, ne diyor? "Hunakar ihan rakiqat tehüb, yani esen bir rüzgar var. Esen ince bir rüzgar var, hafif bir rüzgar var. Hafif bir rüzgar esiyor orada, şurada. فقال babası ona cevap verdi. اَلْجَوُ مُنَاسِبٌ Hava münasiptir, cidden, gerçekten. لِلَّعْبِ بِطَائِرَةٍ وَرَقِيَّتٍ Hava bakın her şeyin müspet yönünü yakalamış baba. Elcevû münasibun cidden li la'ibi bi ta'iratin ve reqiyyetin uçurtma ile oynamak için uçurtma uçurtmak için hava gerçekten münasip. Neden? Yumuşak bir hava esintisi var yani böyle. Çok ser deyin durgunda deyin. Ve tesemâ kullun minhüme her ikisi de tebessüm etti. Sevindi yani bir mutluluk belirdi. وذهب إلى السوق، واقصي شرشي الذهب، ذهب، ذهب، وشترية، شترية، شترية، طائلة ورقية بير أشرطة، طائلة ورقية أشرطة، وذهب إلى الحديقة وحرقت لي، وذهب إلى الحديقة ve zaha demek ki ile harfi ile kullanıyor. Estamel fiili bi harfi cer ile. Bi ile harf. Naam. Zaha bi tenele ile diyoruz. Ve telka karşılaştı bir Seyyidü Kerimi. Kerim Bey ile karşılaştı. Kimmiş bu Kerim arkadaşlar? Kerim Bey Carahuma komşuları Kerim Bey. Wa huma wa uki fi tariqihima ila al-hadiqati. Yani baba ve oğul park yolundayken komşuları Kerim Bey'le karşılaştılar. Beyne ma kana zahiban, o gidiyordu ile suqi. O nedir? Çarşı yolundaydı. Onlar da park yolundaydı karşılaştılar. Ve fi yedihi kīsun ve elinde ne vardı? Bir file, bir poşet vardı. Kis, bakın zaten bir torba görüyorum. Kâle seyyidü ekremu, ekrem bey dedi ki: "Hal ente zâhibun? Sen gidiyor musun? İle sühî çarşıya, ya seyyidü kerimu. Kerim Bey, sen çarşıya mı gidiyorsun? هل انت ذاهب الى السوق يا سيد كريم؟ قال است فقال Bey dedi ki: Merhaba ya seyid ekrem. Tabi cümlenin cevabı bu olmaması lazım. Naam ana zahibun ila suqi Diyebilir yani. Değil mi? Çünkü yukarıdaki belki sorusu önce Merhaba Ya Seyyid Kerimu, keyfe hâluke? İle aynet, ente tezhebel, ente zahebi nesuhı filan diyebilir miyiz? Ne? Merhaba ya Seyyidu Kerimu, keyfe hâluke? Keyfe hâluke? Nasılsın? Keyfe nasıl arkadaşlar? Keyfe'l-cev Havalar nasıl? ''Keyfe s'ah'ı'' sağlığın nasıl? ''S'ah'atukâ'' ''Keyfe duruşu'' derslerin nasıl? Kâle Seyyid-i Ekrem'u Ekrem Bey dedi ki ''hamdən lillah'' Allah'a hamdolsun ''ve keyfe halukâ ente'' sen nasılsın? Fekâle ''elhamdülillah'' o da ''elhamdülillah'' dedi ''inneni'' şüphe yok ki ben Zahibun, gidiyorum. Lişire'i ba'dı l ve zübdi l Ben ev için yağ ve ekmek birkaç ekmekle biraz yağ almak için gidiyor. Satın almak için gidiyorum. el ekmek. el zübt, yağ arkadaşlar. Zübd tabi tereyağı tabi. Tevakkafe durakladılar, durdular. Duraklamaktır yani böyle. Küllüm minhüme her ikisi de li vaktin kasirin. Li vaktin kasirin. Li vaktin tavirin. Li vaktin kasirin. Kısa bir vakit için. Ve hume ve o ikisi yetebedelani karşılıklı alışveriş veriyorlar. Yapıyorlar nedir? Ettehiyyete vel ibtisame tebessüm ve selamlaşma. Yani karşılıklı nasılsın, iyi misin, hoş musun filan diye karşılıklı alışveriş, duygu alışverişi, iyi dilek ve temenni alışverişi. Kale Seyyid-i Ekrem'u Ekrem Bey dedi ki innel cevve cemilun cidden innel cevve cemilun cidden şüphe yok ki hava gerçekten güzeldir. Cidden. Ve Rami yürüdü. Ve Rami istiyordu. Ne istiyordu? En yelabe oynamayı fil, haqid, fil hadikati parkta ve yutayyiru ve uçurtmayı taireten varakiyeten ve uçurtmayı uçurtmayı uçurtmayı uçurmayı arzu ediyordu. Kale Seyyidü Kerim'u Kerim Bey dedi ki Merhaba ya Rami. Rami merhaba. Rami ye merhaba diyor. Kim? Kerim Bey yani büyükküçe selam veriyor. Lakin Rami, lakin Rami, lakin Rami ne yapmadı? Lem yekun değildi, yefekkürü düşünmüyordu. İlle ancak düşünüyordu fil hadikati tibala'l vakti. Râmi ne yapıyordu? Sadece zaman boyunca parkta ne yapıyordu? Parkın dışında bir şey düşünmüyordu. Yani aklı, fikri parkta. Bu nedenle فَلَمْ يَرُدَّ selam selamı almadı. Yani selama cevap vermedi. Çünkü طِبَالَ vakte o babasıyla Kerim Bey konuşurken, selamlaşırken, muhabbetleşirken o sadece parkı düşünüyordu. <gülüyor> Emsek Rami biyedi validehi Rami babasını elinden tuttu. Vara hayşeddehu ve onu çekmeye başladı ile canibi yanına. Yani işte tutup çekiyor. Vasaha ve bağırdı. Sahava. Hayye bina nesra. ''Heya bana Nusru, Nusru'' ''Haydi çabuk olalım'' ''Haydi çabuk olalım'' ''Sevfene teahkarım'' ''Geç kalacağız'' ''Fakat erada muhakkak ki arzu etti istedi'' ''El usule ulaşmayı'' ''Vasala yasılı'' ''Usul'' ''El hadikati'' ''El usule'' ''El usule'' ''El parka ulaşmayı'' arzetti. etti'' b) en yüksek süratle çocuktur ne yapsa yeridir bakalım bir sonraki videomuzda Rami ile babası arasında ne tür diyaloglar geçecek çünkü Rami'nin yaptığı davranış evet edebe mugayir bir davranıştır sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Dümtüm mubdi'ine ve dümtünne mubdi'at ve kunu fi emanillahi inşallah.